Evet arkadaşlar Edirhamit'teyiz. Edirhamit Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Arka tarafımız Cumhuriyet Meydanı. Hemen Cumhuriyet Meydanı'nın karşısında burası. Telecep diye yazıyor bakın. Hem fatura ödeme merkezi hem de cep telefonu, satış tamir ve aksesuar hizmetleri yapıyor. Turkcell'in, Vodafone'un, Telekom'un yazmış. Bakın fatura ödeme, kontör, teknik servis diye. Ortak iletişim noktası diye tabirasında yazıyor. Aşağıda Telecep diye de bakın yine yazıyor. Dükkana yaklaşıyorum şimdi. Bakın gördüğünüz gibi. Cep telefonu tamiri, fatura ödeme, kontür diye yazmış arkadaş. Her türlü faturalarınızı ödeyebilirsiniz buradan. Cep telefonu aksesuar ağırlıklı. Gördüğünüz gibi. Bayağı geniş bir dükkan. Çeşidi çok. ikinci el cep telefonu da satıyor arkadaşlar aynı zamanda. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Her taraf dolu. Karşısında da Vezne diye yazıyor bakın. Fatura ödeme merkezi diye yazmış arkadaşlar. Hemen altta görüyorsunuz bunların faturalarını alıyor. veya elektrik, su gibi bunların hepsi cep telefonu gibi. Şimdi tersten gösteriyorum. Bakın karşısı çıktığımız zaman burası Cumhuriyet meydanı arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Hemen bankaların olduğu yer. Cumhuriyet Meydanı burası. Tekrar içeriye doğru döndüm. Evet dükkanı geniş açıdan yine gösteriyorum. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Edirimi Cumhuriyet Meydanı merkezdeyiz. Telecep burası. Bizi izlemeye devam edin.